Biriktirir. Tabii ki benim gibi. Hadi, hadi bakalım. Bak hadi bakalım. 600 kupon. kupon. Hadi bakalım. Şimdi sadece biz ace için mi uğraşacağız? 600 kanka kuponu ilk, ace için. 600 kuponu ilk ace için, için açacağız. Tamam hadi bakalım. Eğer çıkarsa ondan sonra böyle berile deneyeceğim. Bu silah ne? Ace. ace. Bu ace. Hmm. Bunu mu çıkartmaya çalışacağız? Aynen, Aynen öyle. Bunu Bunun tamamını almak evet. 25 bin lira. Biz Vay sadece, biz sadece boşunu çıkartacağız. Hadi Bismillah. Hadi geliyor baş, mu? Baş geliyor baş. mu? Ring of baş geldi değil mi? Güzel güzel devam aç de. Şeyden açsana kanka direkt geri gel bir oradan. Böyle baş. tek tek baş. kanka, tek baş, baş. tek baş. Bu da Baş baş. Baş baş. Baş baş. Baş baş. gelmesi baş. Baş baş. Baş baş. Baş baş. Baş baş. Baş baş. Baş Oğlum bekleme ya. 580 tane var. Açsana. Üst üste aç işte. Baş. Geçmiş olsun. Atla. hız atla bunları. Hı. Aç aç. Aynı yerden aç. Bir daha oraya geri gel yapma. O da... U Uğur şu an fantezi yapıyor. Aynen. Uğur şu an fantezi var. yapıyor. Atla deme oğlum ya. Direkt aç. Bekle. Kendisi açılsın kutuyu. Bak bu sarı olabilir. Ela! İşte Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi. Basla, hadi hadi. Basla. Geliyor mu? hadi. Geliyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Ace geliyor, hadi bas. Elle <gülüyor> adı be! Ela. Neyse, iyi olsun, olsun. olsun. Güzel, güzel. Altın, mal. Hadi, hadi, hadi bakalım. <gülüyor> hadi bakalım. geldim, sigara yapayım kendime. Hadi bakalım. Zaten diğer <gülüyor> kutu yavaş geliyor farkındaysanız. Aynen. Altın geldi mi? Kutu yavaş geliyor. Hadi Uğur. O da hırt. Hadi ya, hadi ya. Ama Acele etme Atla deme oğlum ya. Kendisi otomatik gitsin bırak. Hırt. Gümüş. İyi, güzel, güzel. Gümüşler 510 tanemiz kaldı beyler. Hadi bakalım. 510 tane. kaldı <gülüyor> Bu nasıl 5 <sanki? gülüyor> tane kalmış gibi konuş. Aynen 510 tanemiz kaldı. <gülüyor> Full açıyoruz abi. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ya be. Ya ama hadi ya. 10 tane sandık açtık daha. Bir tane şey. Ooo. Bak güzel çok beğendim. Onlar hepimizde şey, var şey. Nebolu dışı. Hepimizde var. Aaa <gülüyor> <gülüyor> güzel. <gülüyor> Karan. Zinyirsiz öte dünya. Musin. Ben silahik defa gördüm. Allahım çıldıracağım Allah yiyeceğim. Hadi bakalım. Hadi daha, da daha Olsun ee, polimer de güzel, hadi. lazım oluyor. Or. 470 kaldı Uğur. Hadi arkadaşlar 600 tane kutu, 600 tane kutuyu eşleniyoruz. Hadi bakalım. Oo, oh. oh, hadi oh. bakalım sarı geliyor. Hı, geliyor. Oh. Hadi, hadi. Başla. Başla. Başla. Hadi eş. Ananı beee. Ooo şey çıktı. Olsun bu da Fiyat güzel. çıktı. Bu sıra da güzel. Silahı tık, silah tıkacak. Ben bir dururum silahları. Feya çıktı. Da var. Şey var kanka numarası da yazıyor bunda. Numara falan da yazıyor adam vurdukça falan. Güzel o. Aynen güzel o. Güzel. Ya hadi ya. Oğuz yıklıyorum ya. 450 kaldı Ringo. hadi bakalım. Ring of Lush çıktı. Nice. Ace için deniyoruz hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Of. Ah senin ah, en ben çok sevdiğin ben... silah Uğur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım gitti. O da gitti. Çıkmazsam o hala kafayı yerim ya. Oğlum 600 tane yeğit çıkmazsa zaten. Oyunun bence direkt. <gülüyor> ben bence de. O kadar kupalım, Kaç ay biriktirdin kanka? 1 bir ay, bir ay oldu mu? 2 ay? Ne bir ay lan? Kaç bir ay? 3 ay? aydır mı? 4 aydır mı? Ne kupon Değil mi? 3 ayda biriktiriyorsun bu kuponları. Sırt. Hadi, katil. hadi bebeğim. Hadi bebeğim ya. Allah. Ne olur ya. Hadi bakalım. Allah. Hadi bakalım. Şunu aç. Hadi be. Standart katil. Katilin stand sandık. Evet, bir sandık daha sarı. Adem. Evet, bu da tırıt. Bu da tırıt ya. Neyse devam et. Kapatıyorum gözümü. Kapatma Aç aç. <gülüyor> gözümü kapatıyorum. Kaç kuponumuz kaldı Uğur? 390. Tırt. Daha çok. Aa, güzel. <gülüyor> güzel kanka K2 skin'i geldi ne güzel. Evet. K2. Hadi evet. bebeğim. Evet sarı Anladım. geldi. Hadi bakalım. Yani, hadi. Zaten, hadi, bakalım. hadi. Oo diyoruz. Hadi bakalım. Oh. Dur lan şimdi. Hadi. Oo. Oh. Hadi hadi hadi, oh. Hadi. Oh. hadi hadi hadi bas bas oh. bas, bas bas bas. Hadi Eis. Annen kimden çıktı lan? Yine Ana, aynı ciddi. Yine aynısı çıktı be. <gülüyor> Neyse kanka, şey alırsın bunlardan. Şematik alırsın. Silah güçlendirirsin. Şey yani skinini yükseltirsin. Daha iyi olur. Skinini güçlendirirsin eksik. Hayır, güçlendirirsin kanka. Ya, 370 burada. kaldı arkadaşlar hadi bakalım. Aman yoruldum falan diyor. Bakalım Uğur arkadaşımız çıkarabilecek mi? Hadi bakalım. Kanka hiç sıkıntı yok. Çıkartırız da yani burada çıkmıyor. <gülüyor> hadi bakalım. Hadi be. Normalde para parayla olsa kaç para oluyor bu? Uğur sen kaydı başlattın değil mi oğlum? Bak sonra. Hadi <gülüyor> başlattım başlattım. Bak gene bize ne olur ne olmaz. Bakayım bakayım, bakayım. Ben başlığımı kaldı başladığı. Tamam. Ağırlı silah geldi geldi. <gülüyor> Ağırlı silah. Ya var ya, bak o kadar biriktirip de ben bu silahı çıkartamazsam bu sefer hakikaten çıldırırım ben. Ha. 340 var oğlum ya, devam et daha çok var. Yarısına geldik arka daha çıkmadı bir şey. Oğlum, hadi bakalım. Aslında var ya canlıyı aç. Av, o avuk geldi ha, gümüş kaplama. Ben de var. Bir şey çıkmıyor. Bir şey o kim oğlum öyle? Sivas değil. Sivaslar gibi bir şey çıkmadı <gülüyor> ya dedi. <gülüyor> hadi bakalım. Hop. Hmm. Hmm. Ne lebassız adamsın be. Hadi ya, hadi ne olur hadi ya. Yani biliyorum geleceksin. Bir kapat aç sayfayı tekrar bir yenile ya. Bir daha bir daha dene bunu atla, de aynen. Bir sayfayı bir kapat alsana bir dene. Bak, gelecek. Oo güzel. Tamam bak, gelecek. 300 tane kaldı bro. Tamam bak, yarısına geldik. Geleceksin, biliyorum ama zorluyorsun. Zorlama beni. Hadi bakalım. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. geldi. Bir sarı daha geldi. Evet. Hadi be. Hadi bebeğim. Hadi. Bas. Hadi bakalım. Hadi. Ayy şematik çıktı. Çok iyi lan manyak ne diyorsun sen? Evet. Şematik, şematik de çıkarsın. şematik de iyi kanka. Çok, zor çok zor çıkıyor. Hımm. Silahı nasıl geliştireceksin şematiksiz? Bende 3 ben tane mi ne var? Şey 2 tane var şu an. Oo Güzel. Çok salak'e çıktı. <gülüyor> of. of tatlı şimdi bir tanesini yatırıcam bana buraya şimdi. Ahahahah. Satışın bir tanesini yatırıcam buraya şimdi az kaldı. Hadi ya hadi hadi hadi gel gel. Lan o kadar kupanı açtık. Hadi be. Ölümem mi biraz? Oo bir sarı daha evet. Hadi, hadi bakalım. Hadi. hadi Ace. Hadi Ace. Hadi hadi. Hadi. hadi. hadi o. Oley. Ace geldi. Ace geldi. Hele <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şükür be. Hele <gülüyor> <gülüyor> şükür be. Hele şükür be. <gülüyor> Geri gelirim. Hele evet. şükür ya. be. Ey saldık.